Herkese merhaba, hepinize güzel bir gün diliyorum. Umarım her gününüz bir önceki günden çok daha güzel geçer. Bu videoda eskiz defterimin ilk sayfasına çizdiğim karakadem çalışmasını göreceksiniz. Referans olarak kendi maskeli bir fotoğrafımı referans aldım. İleride koronavirüs bittiğimde bu defterin kapağını her açtığımda bu salgını bu maskeli çizimle tekrar hatırlayacağım. Umarım en kısa sürede sona erer. Resimde tonlama her şeydir diyorum ve biraz daha ton eklemeye karar veriyorum çizimme. Sonrasında da farklı açılardan çizimime bakıyorum ki herhangi bir oran orantı sorunu varsa bunu önceden fark edebileyim ve düzelteyim. Bu iki çizimden sağdakinin öncesinde çizmiştim krema, krema ve tatlı yeleği. Bu iki çizimden sadekini öncesinde çizmiştim dediğim gibi, şimdi tekrar defterime çizmek istedim. Dosyadan çıkardığım çizimlerin çoğu sizin daha önce görmediğiniz kanalda eski çizimlerim. İçlerinden 5-6 yıl önceden çizdiğim birkaç deseni arka planımda kullanmaya karar verdim. Gayet yakışacağını düşünüyorum, güzel bir kompozisyon olacak bence. Deseni seçtikten sonra deseni yerleştirmeye başlıyorum. Hangi oranlarda nasıl olacağına karar verip çizmeye başlıyorum. Çizerken tam olarak kağıttaki gibi olması için arada bir tekrar kağıdı üstüne koyuyorum ve kontrol ediyorum. Bu kağıtları sanırım aydın gel kağıdı deniyordu şeffaf olanlara. Daha çok teknik çizimde kullanıyorduk öncesinde fakat böyle desenli şeylerde de... E, Yansıtma amaçlı daha bir kusursuz dairede güzel bir desen elde etmek için bu kağıdı kullanıyorduk. Çizimlerimde cetvel kullanırken her zaman normalden daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü kağıdın üstünde gezen her şey tehlikedir. Yani kurşunu dağıtır ve tonlamayı bozabilir. Aynı şekilde elimi de kağıda çok değdilmemeye özen gösteriyorum. Yine aynı şekilde el değdiğinde de kurşun çok kolay bir şekilde dağılıyor ve tonlamamı bozabiliyor. Arka plandaki bazı çizgileri cetvelle belirginleştiriyorum. Hepsini de belirginleştirmek istemiyorum çünkü bir ton da yakalamak istiyorum aynı zamanda arka planda. Bazılarını elimle düzeltiyorum. Elimle yamuk olacağını düşündüğüm şeyleri de cetvelle düzelterek devam ediyorum. Ton yaptıkça her dakika daha da hoş görünmeye başlıyor gözüme. KKM serisinin ilk videosunun da sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Sonraki günlerde yeni videolarda koleksiyonuma yeni eklediğim çizimlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.